Bugün 10 Aralık 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay balık burcunda ilerliyor. Bugün daha duygusal ve hassas olabilir, ilişkilere romantik yaklaşabiliriz. Maneviyat ve sanatsal konuların üzerimizdeki etkisi de artabilir. Ruhsal olarak çabuk etki altında kalabileceğimiz için huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmakta fayda var. Ay öğleden sonraki saatlerde boğa burcundaki Uranüs de uyumlu görünümde olacak. Farkındalığımızı arttıracak ilginç durumlarla karşılaşabilir, hızlı adımlar atabiliriz. Maddi manevi günlük işlerimizde pratik çözümler bulmamızda da kolaylaşabilir. Sevgi, aşk ve romantizm alanlarında da deneyimlere daha açık olabiliriz. Bilinçaltımızda bastırdığımız duygu ve düşüncelerin de üzerimizdeki etkisi artabilir. Akşam saatlerinde yalnız kalmak için zaman yaratmaya çalışalım. Çevremizdeki kişilere karşı da daha duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Manevi çalışmalar, kişisel yaratıcılığımızı aktarabileceğimiz sanatsal etkinliklerle uğraşabiliriz. Sezgilerimize kulak verirsek önemli işaretler gelebilir. Çevremizde sevdiğimiz kişilerin bulunması, huzur ve güven vereceğinden yakınlarımızı ve ailemize zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.